Karabük Belediyesi'nin altı arşiv destek personeli alımı için çıktığı ilana, 2530 kişi başvurdu. Biraz Belediye bünyesinde istihdam edilecek altı arşiv destek personeli alımı için yapılan müracaatların yoğun olması nedeniyle adaylar yazılı sınava alındı. 2530 adayın koronavirüs tedbirleri altında aynı anda sınava girmeleri mümkün olmayınca, adayların ikiye bölünerek sınava tabii tutulması kararlaştırıldı. Soğuk Su Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınava ilk gün 1268 kişiden 868'i katılım sağladı. Üzere. Sağ ol, Sınav için adaylar HES kodu sorgulamasının ardından salona alındı. 30 dakika süren ve 25 sorunun yer aldığı sınavda 70 ve üzeri puan alan ilk 30 kişi başarı sıralamasına göre kuraya girmeye hak kazanacak. Koronavirüs testi pozitif olan ya da temaslı olan adaylar ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait özel araçlar ile sınav alanına getirilerek ayrı bir alanda sınava tabi tutuldular.